Allah düşürsün seni bu benim kolla Oy gidi yalan dünya boyla mi kal Caslah yalan dünya boyla mi kal Vermedi kavur kızı kaç Ermenin gelini beni mi uğra Çakal yesin elini mi uğra Kamu bitireyim o Bırakma diyak Kamu bitireyim o Oy gidi yalan dünya böyle mi ah gidi Yalan dünya böyle mi kanla? Allah almadı yavru gözü yuvamı kaç? Ermeninin genini benim yura Çakal yansın elini benim yuraç Çevir sar beni al koynuma güzel ulu um, bir çevir sar beni <gülüyor> sar beni al koynuma güzel onu um, bir çevir sar beni Kalanım ince, ince senin senin surlara kalanım ince ince ordayım burdayım akşamları bardayım bekle beni İstanbul Adana'da ordayım ordayım burdayım akşamları bardayım bekle beni Akciğer bu akşam ordayım. Yusun beni böyle havanı gezme öldürüyorsun beni böyle havanı gezme Ordayım burdayım akşamları bardayım Bekle beni İstanbul, haftaya da oradayım Ordayım burdayım akşamları bardayım Bekle beni Akrazı bu akşam da oradayım Evcillik oyunumu benim oynar misu, evcillik oyunumu benim oynar misu. Ordayım burdayım, akşamları barday. Bekle beni İstanbul'day, ya da oraday. Ordayım burdayım, akşamları barday. Bekle beni Akyaz'ı bu akşam oradayım. Ben gece bekleyiyordum, ben gece bekleyiyordum. O gün düşkün geldi geldi. Ben sevdüm o gün düşkün geldi geldi. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gelmiyorum misol. Ben sevdüm haydi gelmiyorum misol. Sevdığın yemek yemeyin misin? Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi dene, kalanlar ruhu. Ne sevdığın dene kalanlar Dün gece yarılarına. Ormanda karar çarlı, keyifler alaçar Yedi tane sevdam var, biri alışır halim Ormanda kanal çallı keyifler ala çal. Yedi tane sevdanlar bile al ucuralı Onlar ne kana karar Bundan sonra sevgim Benim um, benim um, benim um yakta Nazar buncu gibi Beni, olayım o gözlere, onlarla kara kara Bundan sonra sevdiğim benim um, benim um, yak da ara sinni davasinni gel yer bu yıl da yeme dolmam sinni davasin Kaniyada ne kani düğünler olacak Gel yanıma yanıma gidin Yel yel Kusenek uzunlukta ne düğünler olacak Gel yanıma yanıma gidin Yel yel yel Ya çocuğum şeytan, kaç yine yapma bana uyayacağım şeytan. Kaçın seni yaşı küçük Türk üç, küçü. çay finnizi gibi sin her yanındaki kibur. Kaçın seni yaşı küçük Türk üç, çay finnizi gibi sin her yanını kibur. Oynay yer taraf, şu kızım oynay yer taraf. Kaçın seni küçüktür küçük, küçük. gibi her yanın iki buçuk. Kaçın seni yaşık küçük, küçük, küçük çay çaypınizi gibi her yanın iki buçuk. Ay ne güzel olsun ki Çinveli bakışları. Dertlenimi bilinecek Gün yüzüme günecek Dertlenimi bilinecek yüzlümü günlenecek engin nasıl binecek arıyor engin nasıl binecek arıyor parketmiyor etmiyor dara olsun taşlar parketmiyor etmiyor dara olsun taşlar öyle ki sen olsun ki cilveli bakışlar aynı güzel olsun ki cilveli bakışlar, öyle güzel olsun ki, cilveli bakışlar. Bin mi giden ahur? Biri katlar kaplar. Başka başka en başka. Bin mi düşür dünya? Bir ne çıkar? iki kari bambaşka. Başka başka en başka. Bin mi düşür dünya? Bir ne çıkar? iki kari bambaşka. Doğum iki kari anlaca Dini kalı dedoğum iki kari anlaca Dini sildan oldum, oldum öteki sarılaca Dini sildan oldum öteki sarılaca Başka başka başka beni düşürdün aşk Bir kardan ne çıkar iki kari bambaşka Başka başka başka beni düşürdün aşk Bir ne çıkar iki kari bambaşka Sarılsak dolmay, tanılsak dolmay Trip alsak dolmay, tanılsak dolmay Seven seveninden beni darılmaz Anladım ki o kız bana yar olmaz Çok ağrısı benim gibi güzelim Etekleri yanlığına da kar olmaz Kimselere inan, senin gibi hayırsıza kimsenle kimselere inan. Sarılsak sak da olmay, darıl sak da olmay, sarılsak sak da olmay, darıl da olmay. Seven seveninden böyle darılmaz olmaz. ki o kız bana yar olmaz. Çok arasın bilmiyorum gibi güzeli Etikleri yan yine daker olur. Çıkalım düze düz, burada horan olmay Seni gavurun kızı, bakmayın benim mi? Seni uğrumun kızı, bakmayın benim mi? Ah, aylar, geldi dicim aylar Ahayları aylar, geldi bahar aylar 15 yaşında kızın 15 yaşında kızın sallan nişanları Bir de ben alan numahımız Bir sen söyle bir de ben alan numahımız Ey kız analla baba çeksin günahımız Yarın yola dönmüş dayanamaz gidiş Yürü bulutum yürü gölge yine Yürü bulutum yürü gölge yine güneş Ahayları aylar geldi cici maylar Ahayları aylar geldi bahar aylar 15 yaşında kızım 15 yaşında kızım salla nişanlar.